Her bir basamak değeri için doğru sayıyı seçerek 8129,123 sayısını elde edelim. 8129 ve bu kısım içinde 123000. Yani 1 tane 10, 2 tane 100 ve 3 tane 1000. İsterseniz her bir basamağa ayrı ayrı bakalım. Buradaki 8 binler basamağında bulunuyor. Dolayısıyla, sekiz bini temsil ediyor. Sekiz tane bin. O halde, sekiz tane bini seçelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz bin. Şimdi diğer basamağa bakıyoruz. Burada bir tane yüzlüğümüz var. O halde, bir tane yüz seçiyoruz. Eh, iki tane de onluğumuz var. Onları da seçelim. 1 ve 2. Son olarak da 9 tane birliğimiz var. Eh, hadi onları da seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi virgülden sonraki kısma gelecek olursak Burası onda basamağı ve sadece bir tane ondalığımız var. Yüzde basamağında da iki tane yüzdeliğimiz var. Bir ve iki yüzdelik. Evet, son olarak da binde basamağına bakalım. Burada da üç tane binde mevcut. Bir, iki ve üç bin. Şimdi cevabımızı kontrol edelim ve evet, doğru yaptık. Harikayız.